Arkadaşlar selam. Çok önemli bir şeyler söylemek için buradayım. Ağustos ya da Eylül ayında yeni kanala geçeceğim ve bu kanalımın aktifliği çok düştü. Geri dönüş videomda yorum yapanların çoğunu bile yeni videomda göremiyorum. Kanalımı arkadaşlarınıza önerirseniz ya da bir videoda tanıtırsanız çok ama çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Blackpink'teki Jenny'nin tembel lakabının perde arkasından bahsedeceğim. Jennie hayranı bir netizen, ona tembel ve dans edemiyor demelerine çok üzüldü. Bu gifte çıkış zamanında Jenny'nin ayak bileği sakatlandı ve şov sonrası hastaneye kaldırıldı. Japonya turuna ait olan bu fotoğrafta Jenny'nin ayağını görebilirsiniz. Yüz ifadesinden de anlaşıldığı gibi yürümekte çok zorluk çekti. Ve bu gifler yüzünden net izlenler ona tembel Jenny lakabı taktı. Aslında tembel lakabının gerçek yüzü şöyle: Jenny'nin hareket hastalığı, namı diğer taşıp tutması hastalığı var. Ve bu fotoğrafta Jenny hareket hastalığını önlemesi için bileğine bir ürün taktığını görebilirsiniz. Umarım Jenny ye bir daha tembel demezler. Videom bu kadarlıkta umarım beğenirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere.